Mavi Kadın izleyicileri. Bugün 27 Ağustos Başak yeni ayından bahsetmek üzere karşınızdayım. Yeni aylar neydi? Yeni aylar başlangıçlar demekti. Başlangıcın zor olup olmayacağını da yaptığı açılarla anlıyorduk. Bu yeni ay biraz zorlayıcı gibi görünüyor. Ama önümüzü bozmayalım. Güzel açıları da var ama bu yeni ayın içerisinde Mars var. Bunun anlamı da biraz gerginliği açık olacağımızı birazcık çatışmaların içerisinde kalabileceğimizi gösteriyor. Başak yeni ayı. Başak yeni ayında yeni üretim yapmak için, başlamak için ya da bir şeyleri yeniden dizayn etmek için enerjimiz olacak. Mars'ın o zorlayıcı etkisi de enerji verecek ama dediğim gibi azıcık çatışmalara dikkat etmekte fayda var. Gökyüzünde aynı anlarda Venüs, Satürn ve Uranüs arasındaki bir açık alıbı ise bizi biraz sevgiyi, parayı sorgulatacak ve beklenmedik olaylarla karşı karşıya bırakabilir. Genel anlamda bu zorlukları da aşabilecek kadar enerjimiz olacak. Aynı zamanda Merkür destek verecek. Güzel çözümler de bulacağız ama hep aklınızda tutun. Bazen yeni bir şey başlatmak birazcık daha zorlayıcı olabilir. Hadi başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar bu yeni ay size iş konusunda yeni başlangıçlar getirecek. Belki iş hayatınızla ilgili bazı değişiklikler yapacaksınız, belki günlük rutinlerinizle ilgili bazı değişiklikler yapacaksınız. 3. evden Mars'ın karesi biraz size diyor ki acele etme, biraz sakarlıklara açık olabilirsin. Aynı anda gökyüzündeki Venüs Satürn Uranüs kalıbı ise size diyor ki riskli yatırımlar yapma, aşkla ve para da riskli adımlar atma, biraz daha sakin ol olmakta fayda var. Çünkü bu yeni ayda biraz sevilmiyorum hissi çok tetiklenecek. Buna dikkat etmekte fayda var. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, aşk evinizde bir yeni ay aslında. Bekar olanlar için yeni bir aşk olabilir. Hayatında biri olanlar için de bu yeni ay bazı kararlar verdirebilir. Ama İçerisinde Mars olduğunu unutmayın, biraz daha gergin, biraz daha çatışmacı olacağımızı, biraz daha sakin kararlar vermemiz gerektiğini unutmayalım. Peki, o günlerde gökyüzündeki Venüs, satürn uranüs kalıbı ne yapacak? Size işle ilgili bazı kararlar verdirecek. Ama şuna çok dikkat etmenizi öneriyorum, ani ve beklenmedik kararlar vermeyin. Birazcık daha temkinli olun, birazcık daha sürecin geçmesini bekleyin. Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Sevgili İkizler, aileyle ilgili kararlar vereceğiniz, aileyle ilgili belki taşınmak, belki ev değiştirmek, belki evle ilgili bazı kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama bu kararlar sizi birazcık sıkıştıracak gibi görünüyor. Yani yoğunluğa yetişememek, her şeye yetişmeye çalışmak çok sizi yorabilir, birazcık daha sakin olmakta fayda var. Gökyüzünde o gün Venüs Satürn Uranüs kalıbı ise size akademik kariyerle ilgili bir işiniz varsa ...yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa... ...ya da bir seyahat planınız varsa... ...bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik engeller olabilir bunlar. Sürecin geçmesini bekleyin. Artı eksi bir haftadır bütün etki. Sonrasında daha önünüzü görebiliyor olacaksınız. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler bu 27 Ağustos... ...Başak yeni ayı sizin 3. evinizde gerçekleşecek. Seyahatler yapmak, eğitimler almak... ...iletişim fırsatları yakalamak... ...belki ticaretle uğraşıyorsanız... ...yeni başlangıçlar yapmak için... ...doğru zaman... Ama o Mars'ın 12. evinizdeki etkisiyle beraber arkanızdan işler çevrilebilir. Birileri sizin işlerinize biraz çomak sokabilir. Bu da sizi birazcık ge gerginleştirebilir. Daha sakin adımlar atmanızı tavsiye ederim. Venüs, Satürn, Uranüs kalıbı da sizin para evinizi çok tetikleyecek. Parasal konularda gecikmeler olabilir. Bazı beklenmedik gelişmeler olabilir. O yüzden bu hafta 27 Ağustos haftasına büyük ödemeler, büyük adımlar koymayın. Daha düzeni devam ettirecek şekilde ilerlemeye çalışın. Riskli iş girmeyin derim ben. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar para evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayda yeni gelir kaynaklarınızın olabileceğini, yeni gelir kaynaklı kapılarının açılabileceğini gösteriyor. Belki zam alabilirsiniz, belki terfi alabilirsiniz ama güzel gelişmeler olabilir. Sadece bu güzel gelişmeler esrafınızdaki insanlar tarafından çok desteklenmeyebilir ve birazcık gerilim yaratabilir. Gökyüzündeki Venüs, Satürn, Uranüs kalıbı ise sizi bir 7 hattında tetikleyecek. Ortaklıklar için, ilişkiler için, Uzun süreli arkadaşlıklar için zor bir dönem olabilir. Bu dönem beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sevilmiyorum hissi çok sizi tetikleyebilir. O yüzden bu dönemin geçmesini bekleyin. Birazcık daha karar vermek için çok ani kararlar vermeyin. Çünkü bazen böyle o sevilmiyorum hissi çok yanlış kararlar verdirebiliyor. Biraz beklemekte fayda var. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar ya güneşinizin üzerinde ya yükseleninizin üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bunun anlamı da şu. Güzelleşeceksiniz, ışığınız parlayacak, daha dikkat çekeceksiniz. Ama iş yerindeki yoğunluk sizi birazcık yorabilir bu dönemde. Gökyüzündeki açık alıbu da birazcık işle ilgili aksaklıklar, zorlanmalar, belki birazcık daha e, endişeler yaratabilir. Geçici bir etki. Bunu bilip buna göre davranırsak çok daha kolay ilerleriz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler bu yeni ay 12. evimizde gerçekleşecek. İç dünyamız diyoruz biz buraya. Birazcık daha melankolik, biraz daha kendimize döndüğümüz, birazcık daha e, yalnız kalma isteğimizin artacağı bir dönem. Ruhunuza izin verin. Birazcık kendi kendinize kalın. Çünkü bu dönemi ancak böyle daha sakin geçirebilirsiniz. Aksi saklı zorlayıcı olabilir. Gökyüzündeki açık kalıbı da aşk ve ilişkiler konusunda bazı engeller, bazı tıkanmaların olabileceğini gösteriyor. Dediğim gibi etkisi artı eksi bir hafta. Sadece birazcık sabır diyorum. Ani kararlar, dürtüsel kararlar vermeyin. Ve parayla ilgili de risk kararlar vermeyin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler yeni ay 11. evinizde gerçekleşecek. Yani sosyal çevreniz arkadaşlarınız, yeni yeni ortamlar bu dönem çok karşınıza çıkabilir. Çevrenizi değiştirebilirsiniz, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz, hayallerinizle ilgili adımlar atabilirsiniz. Ama bu adımları atarken parasal anlamda girdiğiniz risklere çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bu dönem riskli adımlar, riskli parasal işlemler yapmamanız sizin hayatınızın daha kolay akmasına destek olacaktır. Yine bu dönem aile ile ilgili bazı sıkıntılarla uğraşabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, 27 Ağustos yeni ayı kariyer evinizde olacak. Kariyerinizle ilgili çok güzel fırsatlar getirebilir. Ama unutmuyoruz marşın içerisinde. O yüzden birazcık gerilim, birazcık yoğunluk, birazcık çatışma olabilir. Hep biraz durun, derin nefes alın. Sonra kariyerinizle ilgili kararları verin. Gökyüzünde zorlayıcı bir açık kalıbı var o günlerde. O da biraz diyor ki trafikte dikkat et, iletişimde birazcık doğruluklarla karşılaşabilirsin. Ona dikkat et. Günlük rutininde bazı beklenmedik olaylar olabilir. Hazırlıklı ol. Dediğim gibi bu bir süreç. bir Eksi artı bir hafta alır, 27 Ağustos'tan itibaren. O günlerde birazcık daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar, akademik kariyer, yurt dışı eğitimler, sizin vizyonunuzu geliştirecek ortamlar, insanlar bu dönem size fırsatlar getirecek gibi görünüyor. Bu konularla ilgili şanslı olabilirsiniz. Ama günlük rutinlerinizle ilgili yoğunluğunuz bazen sizi biraz gergin hissettirebilir. Her şeyi aynı anda yapmamaya Çalışın, Parasal konulara dikkat, gökyüzündeki açık alabı bu hafta parasal risklere dikkat diyor. Beklediğimiz paralar gelmeyebilir, gecikebilir, hep bunu bilerek adım atmak hayatımızı kolaylaştıracaktır. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, yatırım, yeni gelir kaynakları, davalar, mahkemeler, vergilerle ilgili konularla beklentileriniz varsa bu dönem sonuçlarını alabilirsiniz de adımlarınızı atabilirsiniz. Ama hep şunu aklınıza tutun, bu hafta birazcık gecikmeleri de içinde barındıran bir hafta hafta adımınızı atın. Gecikirse çok da gerilmeye gerek yok. Bu bir süreç devam eden bir süreç gibi düşünebilirsiniz. Bu hafta birazcık ilişkilerle ilgili de biraz özgürleşme isteğiniz çok artabilir. Biraz yalnız kalma isteğiniz artabilir. Bunu böyle biraz daha ani ve dürtüsel kararlar vermeden yapmanızı tavsiye ederim. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar ilişki evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yalnız olanlar için ilişki fırsatı, ilişkisi olanlar için de belki ilişkiyle ilgili karar verme haftası olabilir. Sadece şunu söylemek istiyorum. O Mars'ın tetiklediği açılar ve etkiler aileyle ilgili gerginlikleri çok getirebilir. Bu ilişkinizle ilgili verdiğiniz kararlarda olabilir. Birazcık daha sakin kararlar vermek hayatınızı kolaylaştıracak. Gökyüzündeki açık alıbı da zor bir açık alıbı tekrar söylüyorum. Melis Satürn Uranüs arasında bir açık alıbı var. Zorlayıcı bir etkisi var. Bu da birazcık aşırı melankoli yapmanızı, aşırı abartmanızı sebep olabilir. O yüzden bu konulara dikkat ederseniz bu haftayı çok daha iyi geçirirsiniz. Bütün burçlara ve yükselen burçlara etkilerini tek tek anlattım. Kolay bir yeni ay değil, yeni başlangıçlara vesile olacaktır elbette ama gerginliği yönetmek ve duygusal kararlar vermemek hayatımızı kolaylaştıracaktır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.